sizlerle birlikte MTA'da drift yapacağız. Hadi drift yapmaya geçelim. Evet gördüğünüz bu Dogan Şahin Selex'le ortadan ama önce ama önce bir fırlayalım şuradan da bakayım. Oha. O bo. Bu arada bayadır MTA diyeceğim ama yok direkt bayadır video atmıyorum. Alın size video. Allah ne oluyor? Şş, patlama patlama patlama patlama sakın sakın sakın. Bir Dogan'ı yuvarlayalım dedik yani. Hop, kendine Tamam. Video bahane drift'i birşey. <gülüyor> eee hadi bakayım. Şimdi, oyunun sesini biraz kısalım. Kulağım şey oldu. Ayarlar bu ses nerede ya? Master volume. Şuraya kadar alalım. Bizi de duyuyor yani. Bak bak görüyor musun bak. Dur. Bu arada, geçenki o 21K izlenen videoma, şu an kaç K izlendi bilmiyorum. Şu an 21K 300'de. İzlenen videoma birisi şey yazmış. Ulan boş boş gezdiğin yerlere de koymuşsun. Kardeşim, oynadığımız oyun MTA, bunu be aklından çıkarma. İkinci olarak, ulan kanal benim. Kanal MTA ofisi falan değil yani, anladın mı? Kanal benim olduğundan dolayı. Hani... Koyuyoruz öyle yerlere, anlatabiliyor muyum? Beni seven izler. Sevmeyen de... Bunu diyorum. Arabamızın benzini var mı? Var. Ha bu arada yeni bir video kayıt programına geçtim. Ben niye bu zamana kadar action kullanmadığım konusunda hiçbir fikrim yok. Action kullanmaya başladım şimdi. Çok eskiden kullanıyordum aslında da bu kanal yoktu o zaman da. İşte geri geçtim. Ne kadar güzel program ya. Bak bak bak şimdi aga. Bir Dogan, Şahin, Selex Drift nasıl yapılır? Görüyor musun bak. Bu ne bilmiyorum inşallah girmeyiz. Hah girmedik. Hop. Bu arada Atatürk Gaming'deyiz soran kardeşlerimiz oluyor. Bir de arkadaşlar birazcık oyuna dikkat ederseniz Geçen videoda çok sormuşsunuz ama, hani, Drift gitti bir dakika Hani hangi serverda oynuyorsun falan filan diye Boyayı değiştirelim az Öyle dur bakayım sarısı yok mu bunun Sarısıya biraz taksi gibi dolaşalım Şimdi geçen videoda çok sormuşsunuz arkadaşlar Ben 50 defa hani Dedim bir de gösterdim de hani Videoyu izlerseniz görünüyor serverların isimlerine Mesela bak burada İbreye bakın İbrede serverların ismi yazıyor Atatürk Gaming Anladın mı ha, Bir tane yoktur o kadarını bilmem ya IP falan da Tamam kusura bakmayacaksınız. Bu arada yakında ee, Brawlhalla, Among Us Bu tür oyunların serileri de gelecek. Ya özledim platformu. Bir ay bir video atmayayım dedim. Özledim gerçekten yani. Bu arada bu videoda bir, güzel bir like atarsanız Hani öyle bir geri dönüş şerefini diyeyim. Dur bakayım. Ağmına. Benim anlamadığım şey Ben video çekerken abonem artmıyordu. Video çekmeyi bıraktım. 3 hafta sonra abone artmaya başladı. 340'tan 432'ye çıktı. Daha tamam, fazla arttı ama arttı yani. Normalde hiç atmıyordu. <gülüyor> Neyse işte şaşırdım yani. Şaşkınım şu an. Yani ilginç. Video atınca abone olmuyorsunuz. Atmayınca mı oluyorsunuz acaba? Aktif kanal falan diye olmazsınız. <gülüyor> Neyse artık. Bu videonun altına bekliyorum sizi ama yani haberiniz olsun. Şu ana kadar izleyenler bekliyorum sizi. Hani onu söyleyeyim. Şimdi bir sayı belirleyelim. İlk ilk öncelikli 10.000. 10.000 çok kolay gelirse 100.000 yapacağız. Çünkü bu serverın biraz ee, drift Handingi garip ve laglı gördüğünüz gibi. Yarım saattir F basıyorum. Bak. Bak. Allah'a şükür bindi. Tamam. Şimdi. Aa bunda bir dakika galiba. Pa egzoz patlatma. E niye görünmüyor bana Neyse duyuyorsunuz. Pat pat pat. Aga. ta ta ta, -ta. Şimdi on bine gidelim be. 10.000 bin çok kolay gelirse bakarız. Yüz bine çıkarız. Yüz bin mi çok kolay geldi? Bir milyona çıkarız hadi bakalım. Bu video on yıl sürsün. Önemli değil zaten artık internet iyi. Bu arada D-Live e, linkimi açıklamada bulacaksınız. D-Live'de yayınlar yapıyorum. Her ne kadar duyurmamış olsam da YouTube'dan. Kendimden bile reklam yapmayı sevmiyorum. 5700'e kadar gelebildik. Niye böyle oluyor ya? Neyse unutmuşuz oyunu. Bir takım daireler. 3x oldu. 4x'e 4x oldu. Güzel. 5x'e doğru hadi. 5x oldu. Nice. Dön abi. Evet. 9 10k oldu Kolaydı Ben yani 100'e kadar çıkartmaya çalışacağım 16k Gördüğünüz gibi Allah Gidiyordu hızla 8x'e çıktı şu an Şöyle 30k oldu Dur Dur gitme Dur gitme As Gitti 34k Dur bir 100k deneyelim mi yaa? Bundan sonrasında beni sevenler izle, Sevmeyenler... Gidin lan bu kanaldan. Gidin lan. Gerçi seven de 432 430... falan çıkıyor. Sevmeyenler de kalsın. Ay, ay Bir de o videoda ses kayması vardı bunda. Bunu izleyin lan. Onu niye izliyorsunuz oğlum? <gülüyor> Bunu izlesenize. <gülüyor> Bir de bir kardeşimize özür dileceğim şimdi eski yorumlardan bir okuyayım. İki ay önceki yorum bu tamam mı? Bir bakayım dedim yorumlara ona göre videoya gireyim hani konumuz olur. Ee, kardeşim şey yazmış. Ee, abi senin yüzünden dayak yedim yazmış. Eğlenceli hoş adamsın ama dayak yedim yazmış. Kardeşim kusura bakmayacaksın biz böyle bir kanalız. Burada kimse aile kanalı izlemedi yani. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> yani umarım anlatmışımdır derdi. Allah nasıl çarpmadı bu arada ya. 1k gelir buradan net gelir net gelir. 2k geldi direkt güzel. Şimdi bak. Eskisi kadar iyi yapamıyoruz be. Yaşlandık ya. artık böyle bu drift konusunda. Bak şimdi aga. Hop. Bir de bu tarafa doğru dönerim. Şu şekilde bak. Bıraktım şu an. Geçen videomdaki daha iyiymiş ya. Diğer videomdaki drift andanı kullanıcı kullanacaksanız bu kötüymüş. Bunu da koyacağım aşağıya ama. Gerçekten kötüymüş yani beğenmedim. Sana hemen atıyor arabayı. O direkt böyle zıng zıng dönüyordu. Hop. Tamam tamam. Nost'a bastık. öyle. Araba nasıl patlatıyor mevzuzu. Bak bak bak bak gidiyoruz. Birisi galiba yine bug yapıyor. Arkadaşlar bug yapanlardan birisiyseniz eğer sizin ben aklınızda... bak. Bak. İyi diğer videonun konusu belli oldu. Eyvallah kardeşim. Diğer videomuzun konusu hız anlingiyle milleti trolledik. Baba baba. -ba -ba Salaha bak çarpamıyordu. Baba baba. Ba -ba Space'e sana Uçtu gitti bak bak. Haritaya bakın anlarsınız arkadaşlar. Bak bak. Bak şimdi o da bana çarpmaya çalışacak ihtimalle. Bak şimdi. Ha, yok bu da drift anlingcisi. Kendine gel lan. Biraz sokakta gezelim hagaa. bak gece ansızın gelir. Allah. Benzinimiz ne durumda? Az durumda galiba. O benzinse tabi. Evet benzinimiz az. Dur benzin alalım biraz da. Gerçekçi olsun dur. Yeni araba çıkartamayacak gibi. Dur. Benzinlik arayalım bir tane. Haga görüyorsun yani yan yan ya. Yan yan. 200. Bu tofaşa bak be. 300 görecek ama. Allah. Brother, Sakin ol. Şşş. Dön lan dön, Aman tamam. Tamam, yavaş. Ha, benzinlik bulduk bir tane. Şu tofaşı insancılı yapacağım da şimdi benzin yüklü olacaktır. Dur, Hop. Şuradan şöyle girelim. Pompa boş. Ne demek pompa boş? Pompa lan iyi. Tebessümullah. F basıyorum olmuyor Vallahi Allah küfredecem şimdi. Benzin yüzde kırk doldur, doldur, doldur, doldur. Tutar. Az param kaldı kardeşim. <gülüyor> lan napıyon? <ne> <gülüyor> Oynamayın bu ser burada. Önermem. Baksana şu an F'ye basıyorum. Bak bak. Kardeşim biner misin? Bin lan. Lan oğlum binsene. Babin. Babin sana lan. Binmiyor abi. Binmiyor. İnatla binmiyor. Evet, bir zamanlar bir arabam vardı arkadaşlar. Dogan... Senin var ya... Yeni araba çıkarttım lan ben. Neyse, devam et, doldur. Network trouble mu? ya öyle bir şey yok. Lütfen arkadaşlar, eleman element uydurmayalım. Benzin %100 doldu ama gidemiyoruz işte. Bak. Neyse millet, benzinimizi yükledik. Bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayınız. En önemlisi de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Eğlenin kızlarına hoşçakalın. Hepinizi seviyorum, sakın unutmayın. Bay bay.